Yani izleyenler Anamper Canlı yayınımızda sıkıntı çıktı, o yüzden özür diliyoruz ve ilk haberimize geçiyoruz. Özellikle bu tecrübeleri ve bu acıları yaşadıktan sonra 21. yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Simav ve Van depremleri dahil olmak üzere nerede bu devlet lafını söylettirmedi diye konuştu. Afganistan'a iyilik trenlerimiz gidiyor. Türkiye'nin yurt dışında yaptığı yardımlardan bahseden Bakan Soylu, Afat Başkanımız iki ay önce Lübnan'a gitti. Lübnan'da birçok temasta bulundu. Milletimizi çok seviyorlar. Bizim onlarla başka bir kardeşliğimiz var. Türkiye'nin yurt dışında yaptığı yardımlardan bahseden Bakan Soylu, Afak Başkanımız iki ay önce Lübnan'a gitti. Lübnan'da birçok temasta bulundu. Türkiye'nin yurt dışında yaptığı yardımlardan bahseden Bakan Soylu, Afat Başkanımız iki ay önce Lübnan'da, Lübnan'da birçok temasta bulundu. Milletimizi çok seviyorlar. Bizim onlarla başka bir kardeşliğimiz var. Orada bizi şöyle tarif ediyorlar: Denizin ardındaki iyilikler ülkesi, Denizin ardındaki iyilikler milleti, Denizin ardındaki iyilikler lideri. Bunlar kolay elde edilecek tarifler değil. Hiçbirisi değil. Geçen yıl Afganistan'da Taliban geldi. Yoksulluk var, kış var. Oturduk, tüm sivil toplum örgütleriyle acaba bu insanlar bu kışı nasıl geçirecek diye düşünüyoruz. Bir takım tartışmalar yapılabilir ama şunu ifade edeyim. Geçen yıl o tarihten itibaren sürekli Afganistan'a iyilik trenlerimiz gidiyor. Oradaki insanlara, orada bulunanlara, oradaki yoksullara... Filistin'den Yemen'e kadar dünyanın hiçbir yerini yalnız bırakmayan büyük bir milletin evlatlarıyız. Son 4 yılda dünyada en çok insani yardım yapan ülkeyiz. Biz Amerika'dan zengin değiliz. Almanya'dan da zengin değiliz. Ama hayır, mazluma el uzatmayı bilen büyük bir milletiz. Bu bize ecdadımızın mirasıdır. Bu bize bırakılan büyük bir emanettir dedi. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler yayınımız hmm. e, sekte uğradı, uğradı. için bir daha başladı değerli izleyenler bir saattir bu ekranlarda olacağız bilginizi diyoruz ve diğer haberimize geçiyoruz EYT bekleyenlerini çabuk e, e, e EYT elinizi çabuk tutun çünkü 1 Ocak 2023'e kadar o borçları ödeyemezsiniz EYT eee değerli izleyiciler. Son dakika haberine göre EYT bekleyen herkes etkileyecek. Eylül'de çap tutun 1 Ocak 2023'te 62 bin liraya çıkabilir. Son dakika haberine göre EYT'ye göre gündemin en önemli konularına EYT'ye vatandaşlar son durumu takip ediyor. Uzmanlar EYT konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor. Aralıkta kullanacak çalışma Eylül 1999 öncesi sigortada girişi olanları kapsayacak askerlik gelişini öne çekmek isteyenlere yoğun bir askerlik borçlanması ödemeye başladı. Uzmanlar ödemelerin ocak ayından önce yapılmasını öneriyor. Aksi takdirde ödemeler asgari ücrette gelecek zabonanında artacak. İşte EYT son dakika haberinin detayları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika haberi EYT bekleyen herkesi etkileyecek. Elinizi çabuk tutun bir Ocak 2023'te 62 bin liraya çıkabilir. Son dakika haberi EYT bekleyen herkesi etkileyecek. Elinizi çabuk tutun bir Ocak 2023'te 62 bin liraya çıkabilir. Son dakika EYT haberi, gündemin en önemli konularından EYT işte vatandaşlar son durumu takip ediyor. Uzmanlar, EYT konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor. Aralık'ta açıklanacak çalışma Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayacak. Sigorta girişini öne çekmek isteyenler de doğum ve askerlik borçlanması ödemeye başladı. Uzmanlar ödemelerin Ocak ayından önce yapılmasını öneriyor. Aksi takdirde ödemeler asgari ücrete gelecek zam oranında artacak. İşte EYT son dakika haberinin detayları. Son dakika EYT haberi. Çok sayıda vatandaşın gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi EYT konusu. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme beklenirken çalışmaya ilişkin son gelişmeler ve uzmanların uyarıları da yakından takip ediliyor. Bu süreçte bazı eğitliler prim gününü hesaplıyor, bazıları ise borçlanmalarını ödemeye çalışıyor. Emeklilik bekleyen binlerce çalışanın EYT için hazırlık yaptığı bu süreçte, çalışmanın da aralık ayında açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere söz konusu çalışma, Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayacak. Bu nedenle de sigorta girişini öne çekmek isteyen çok sayıda vatandaş doğum ve askerlik borçlanmalarını ödemeye başladı. Ancak uzmanlardan oldukça önemli bir uyarı geldi. Eğer bu detaya dikkat edilmezse vatandaşlar, asgari ücrete gelecek zam oranında daha fazla ödeme yapacaklar. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmesinin detayı. Haber Global'da yer alan habere göre vergi uzmanı Murat Bağlı askerlik borçlanması, doğum borçlanması, vakum ihlası, yedek subayların yedek subaylık okulunda geçen süreleri ve avukatlık stajı gibi borçlanmaların yapılabildiğini belirtti. 1999 öncesi askerlik borçlanması. Ancak bu noktada ödemenin ne zaman yapıldığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir detay var. Örneğin askerlik borçlanması olan bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37.963 lira ödeyecek. Fakat bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında artacak. Hesaplamaları tablo üzerinde de gösteren vergi uzmanı balkonuyla ilgili yaptığı açıklamada örnek olarak 550 gün askerliğin borçlanmasının hali hazırda ne kadar olduğuna dair de çıkardık buraya rakamları. %65 oranında artışa göre askerlik borçlanması gördüğünüz gibi 62.711 liraya çıkıyor. Halbuki 37.963 liraydı. Yani %65 bir artış olursa eğer asgari ücrette o zaman rakamlar çok ciddi şekilde artıyor ifadelerini kullandı. Doğum borçlanması. Doğum borçlanması konusunda da aynı manzara ortaya çıkıyor. Vergi uzmanı Bal. 49 16.194 lira olan en az doğum borçlanmasının 82.094 liraya çıktığını aktardı. Eğite ödemeler için o tarihe dikkat. Bu nedenle uzmanlar tarafından borçlanma olan vatandaşlara, Aralık ayında önce ödeme yapmaları tavsiye ediliyor. Bağ konuşmasının devamında gerek askerlik, gerek doğum. Eğer şartları sağlıyorlarsa mutlaka borçlanmalarını Aralık'tan önce yapmalarını tavsiye ediyorum en azından bugün başvuru yapanlar bugünkü kanunlara göre müktesek haklarını korunmuş olurlar şeklinde konuştu iki tabloda evite yasası için yol haritası ana sayfaya dönmek için tıklayınız fiyatlar fırladı bankalara koş. ana haber bitirimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi geçiyoruz fiyatlar fırladı bankalara koşlar yeni dönem 36 ay taksit geliyor değerli izleyenler Fiyatlar fırladı, bankalara koştular, yeni dönem başarı 36 aya taksitle kaban ve mont kredisi geliyor. Yüksek enflasyon ve fiyat artışları vatandaşın belini büktü, kışık kıyafetler yerlerini aldı fakat fiyatlar cep yakıyor. Hal böyle olunca bazı online alışveriş siteleri de bankalarla anlaşma yoluna gitti. 36 aya varan taksitlerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullanılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 300 liraya satılan bir montun, Fiyatı bu sene 800 TL ile 1000 arasına değişince mağazalarda boş kaldı. Bazı esnaflar ise kapatmaya düşündüklerini söyledi. işleri detaylar. Finans Finans Ekonomi Fiyatlar fırladı bankalara koştular. Yeni dönem başlıyor. 36 ay taksitliye kaban ve mont kredisi. Fiyatlar fırladı bankalara koştular. Yeni dönem başlıyor. 36 ay taksitliye kaban ve mont kredisi. Yüksek enflasyon ve fiyat artışları vatandaşın belini büktü. Kışlık kıyafetler yerlerini aldı fakat fiyatlar cep yakıyor. Hal böyle olunca bazı online alışveriş siteleri de bankalarla anlaşma yoluna gitti. 36 aya varan taksitlerle kalan ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 300 liraya satılan bir montun fiyatı bu sene 800 lira ile 1000 lira arasında değişince mağazalar da boş kaldı. Bazı esnaflar ise kapatmayı düşündüklerini söyledi. İşte detaylar. Kaban, not ve botlar mağazaların vitrinlerinde yer almaya başladı ancak etiketler vatandaşların cebini yakıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alt başlıklara bakıldığında fiyatı en çok artan ürünler arasında kadın ve erkek giyim de yer alıyor. Kışlık kıyafet fiyatlarındaki yükseliş ve müşteri olmaması sonucunda bazı online alışveriş siteleri bankalarla anlaşma yaptı. Kredi kartı taksit sayısında limit olunca 36 aya varan vadelerde kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı. Biz de kapatmayı düşünüyoruz. Habertürk'te yer alan habere göre kaban, mont ve bot için idare devri başladı. Kışlık kıyafetler vitrinde ancak esnaf müşteri bekliyor. İhtiyacı olan tüketici ise çareyi kredi kartına uzun taksitte buluyor. Açıklamada bulunan bir esnaf konuyla ilgili şunları söyledi. Bankanın mesajı geldi, 8 taksitli alabilir miyim diye sorular geliyor. Günlük dükkana giren müşteri sayısı 300-350 iken bu rakam 50 şu anda. Bu çevrede 5 tane erkek giyim mağazası vardı. 3 tanesi kapandı, sanırım bu gidişle biz de kapatma kararı vereceğiz. Taksitli satış var ama müşteri yok. İşçilik maliyetlerimiz 190 civarı arttı. Enflasyon hazır giyim sektörünü de vurdu TÜRK'in açıkladığı Ekim ayı ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %8.34'de giyim ve ayakkabı da oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya şu ifadeleri kullandı. Neredeyse işçilik maliyetlerimiz %85-90 civarı bir artış gösterdi. Enerji fiyatları zaten malum biliyorsunuz %400-500'lere varan artışlara maruz kaldık. Kredi kartı alışverişlerinde bir takım taksitlendirme sınırları var. 10 platformlar bankalarla kampanyalar yaparak sorunu farklı şekilde aşmaya çalışıyorlar. Geçen yıl 300 lira olan mont bu yıl 1000 lira. Ham madde, işçilik ve üreteki artışa katlanan enerji maliyetleri de eklendi. Sonuç, geçen sene 300 liraya satılan bir montun fiyatı bu sene 800 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. ve enflasyonu ile memur. Emekli zammı ve asgari ücret hesabı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Eğliyeti bekleyen herkesi etkileyecek Elinizi çabuk tutun <gülüyor> Ana haber biterimiz devam ediyor Değerli dostlar yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız Ve diğer haberimize geçiyoruz İmza artık an meselesi Süperlik devi çıldırdı Milli Yıldızı kaldı Son dakika haber Milli Yıldız Kadıköy yolunda Fenerbahçe Kan Ayhan'ı bitiriyor Son dakika haberine göre süper zor süperlikleri liderlik koltuğuna oturan UEFA Avrupa Ligi B grubunda ise lider olarak çıkarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus defans hattına yaşadığı problemden basın toplantısında bahsetmişti. Salih Lajöretli yönetim bu sorunu gidermek için harekete geçti ve Kan Ayhan'ı kiralamak için görüşmeleri başladı. İşte ayrıntılar. Spor. Spor. Son dakika Milli Yıldız Kadıköy yolunda. Fenerbahçe Can Ayhan'ı bitiriyor. Son dakika Milli Yıldız Kadıköy yolunda. Fenerbahçe Can Ayhan'ı bitiriyor. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, bu UEFA Avrupa Ligi bey grubundan ise lider olarak çıkarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus Defans hakkında yaşadığı problemden basın toplantılarında bahsetmişti. Sarı Lacivertli yönetim, bu sorunu gidermek için harekete geçti ve Kaan Ayhan'ı kiralamak için görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar. Son dakika haberleri, Sport Auto Süper Lig'de liderlik koltuğunu Dünya Kupası arasına kadar bırakmak istemeyen, UEFA Avrupa Liginde ise grubundan birinci sırada çıkıp, Son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus neredeyse her maçta yaptığı rotasyonla dikkat çekmişti. Sarı lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, sadece kale ve defans hattında fazla manevra şansına sahip olamamıştı. Jesus'un stoper sıkıntısı Stoper oyuncusu Attila Zalai'yi her maçta oynatan Jorge Jesus, defans hattındaki alternatifsizlikten dert yanmıştı. Yönetim çalışma başlattı. Bu problemi çözmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, kadroya takviye yapmak için çalışma başlattı ve hedefindeki ismi belirledi. Kaan Ayhan Atar NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü Haberde sarılacı Vertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Ayrılığa sıcak bakıyor. Seri A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor. Bu sezon 9 maça çıktı. Adı son dönemde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Kaan Ayhan, bu sezon takımında 9 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. En çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3,5 gibi bir dediği konuşmanın detayını da açıkladı. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Soylu İzmir depreminin ardından yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanımızı da 3'ü 50 gibi aradım dedi. 4 Kasım cuma günü ilk saatlerinde İzmir'de 4,9 büyüklüğünde 90 bir deprem meydana geldi. Çok sayıda vatandaş yataklarından fırlayarak kendilerini bu sokağa attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haber alır almaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını ve Aralarına geçen konuşma anlattı. Bir saat içinde İzmir'e intikal ettik. yani Soylu, nerede bu devlet dedik ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Güncel. İçişleri Bakanı Soylu İzmir depreminin ardından yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım. İçişleri Bakanı Soylu İzmir depreminin ardından yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım. 4 Kasım Cuma gününün ilk saatlerinde İzmir'de 4.9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Çok sayıda vatandaş yataklarından fırlayarak kendilerini sokağa attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da haberi alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve aralarında geçen konuşmayı anlattı. Bir saat içinde İzmir'e intikal ettik diyen Soylu nerede bu devlet dedirtmedik ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de deprem olduğu haberini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saat 03:45-03:50 gibi aradığını belirterek, kendileri, giderseniz iyi olur dedi. Milletimiz, çocuklar ürkmüştür. Bu vesileyle orada devletin bulunmasında fayda vardır dedi. Biz de, bir saat içerisinde oraya dikkat ettik dedi. İzmir'deki depremden acı haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Eski Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun adla pazarında merkeziyor. ...meşinin adının yaşatılması amacıyla yaptırdığı Zümrüt Müftüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nin açılışına katıldı. Törene bakan Soylu ile birlikte Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, İsmail Müftüoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan İsmail Müftüoğlu, elbette insanlar fanidir, baki olan bıraktıkları eserlerdir. İnsanoğlu bu fani dünyada eline geçirdiği imkanları sadece kendi nefsi için değil, fırsat buldukça başkalarına da bu hizmetleri sunmakta mükellef olduğu inancına sahip bir ağabeyinizim ben. Dolayısıyla bir eser meydana gelmiştir. Bunun sahibi biz değiliz, Cenab-ı Hak lütfetti, biz vasıta olduk. Bugünkü bu eser, hepinizin gayretiyle bir araya geldi dedi. Gece Cumhurbaşkanımızı aradı İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi haber almalarının ardından yaşananları anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bu gece sabaha karşı 03.29'da İzmir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afak başkanımız aradılar. Ben de hemen telefona cevap verdim. Genel durumu aldıktan sonra kıymetli Cumhurbaşkanımıza 0340 0350 gibi arayarak bilgi arz ettim. Dedim ki burada bir deprem oldu. İzmir'de dedim. Kendileri Giderseniz iyi olur dedi. Milletimiz, çocuklar ürkmüştür. Bu vesileyle orada devletin bulunmasında fayda vardır dedi. Biz de, hem AFAD başkanımızla, hem ilgili genel müdür arkadaşlarımızla, ilgili milletvekili arkadaşlarımızla beraber bir saat içerisinde oraya intikal ettik. Bu bir saati şunun için söylüyorum. Bu mesele çok kıymetli bir mesele. Nerede bu devlet? Lafını söyletmedik. Türkiye o hale geldi ki, burası deprem geçiren, depremin acılarını yaşayan ve her afette şahit olduğum gibi depremi yaşadığı an insanların nereye koşuşturdukları belli olmayan, kıyametle dünya arasında bir hali hisseden ve aynı zamanda yüzündeki endişeyi ve ümitsizliği her haliyle anlayabildiğimiz bir tabloyla insanoğlu karşı karşıyadır. Çocukluğumuzdan beri hepimiz şunu duyduk. Siyah beyaz televizyonlar olur, mikrofonlar uzanır. İnsanlar çaresizdir. Devlet günler sonra gider. Çünkü bazen tepkiden korkar, bazen bir sıkıntı oluşabileceğinden endişe eder. Türkiye özellikle bu tecrübeleri ve bu acıları yaşadıktan sonra, 21. yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde simav revan depremleri dahil olmak üzere, nerede bu devlet lafını söylettirmedi diye konuştu. Afganistan'a iyilik trenlerimiz gidiyor. Türkiye'nin yurt dışında yaptığı yardımlardan bahseden Bakan Soylu, Afak Başkanımız iki ay önce Lübnan'a gitti.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 Ana haber bitenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. PlayStation'da bile olmaz. Stattaki kimse bu golü inanamadı değerli izleyenler. PlayStation'da da bile olmaz. Uzun süredir böylesi görülmedi. Ümraniye sporlu Greldon'un golünü görenler gözlerine inanamaz. Süperdol Süperlik'in 13. haftasında hangi, hangi kredi Ümraniyespor ile Kren e, Don Alanya karşı karşıya geldi? Ümraniye Hekimbaşı Şehir Satyumunda oynanan müsabakada sahalarda ediler görülen bir an yaşandı. Ümraniyespor'un hücum oyuncusu Kren karşılaşmanın 38. dakikasında kazanan köşe vuruşunda direkt olarak kaleyi düşündü ve top ağlarla buluştu. Gol izleyenler gözlerine inanamadı. Spor. Spor Toto Süper Lig. Klaistatı 10'da bile olmaz. Uzun süredir böylesi görülmedi. Ümraniye Sporlu Geraldon'un golünü görenler gözlerine inanamadı. Klaistatı onda bile olmaz. Uzun süredir böylesi görülmedi. Ümraniye Sporlu Geraldon'un golünü görenler gözlerine inanamadı. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında hangi kredi Ümraniye Spor ile Jorendon Alanya Spor karşı karşıya geldi? Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda oynanan müsabakada sahalarda ender görülen bir an yaşandı. Ümraniye Spor'un hücum oyuncusu Geraldo, karşılaşmanın 38. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda direkt olarak kaleyi düşündü ve top ağlarla buluştu. Golü izleyenler gözlerine inanamadı. İkredi Spor ile Jorendon Alan Yaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda karşılaşan bir takımın mücadelesine yaşanan bir pozisyon damgasını vurdu. Ümraniye müsabakayı 1-0 önde götürdüğü sırada 38. dakikada kazandığı bir köşe vuruşunu olabilecek en iyi şekilde değerlendirdi. Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Kornerden gol attı. Ev sahibi ekipte kazanılan kornerde topun başına hücum oyuncusu Geraldo geçti. Herkes, oyuncunun orta yapmasını beklerken, Geraldo olarak kaleyi düşündü ve meşin yuvarlığa ağlarla buluşturdu. Herkes halime baktı, büyük sevinç yaşandı. Bir süre golün geçerli olup olmadığını anlayamayan futbolcular, karşılaşmanın hakemi Ali Şansal'a döndü. Tecrübeli hakem ortadan noktayı gösterince Ümraniye spor takımı büyük bir sevinç yaşadı. Alanya spor takımına ise yedikleri golün şaşkınlığıyla büyük bir üzüntü çöktü. Kleistat onda bile olmaz. Sosyal medyadaki futbol severler ise bölün ardından bunu nasıl yaptı? Flystat'ı onda bile olmaz şeklinde yorumlarda bulunarak Peraldo'ya övgüler yağdırdı. Görüntüler Beryon Sportster'dan alınmıştı. En çok aranan haberler. İletişim. Bana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Lütfen paylaşın diyerek yardım istedi. Fenomencisinin hayatının kabusunu yaşadığı değerli izleyenler. Fenomen İlahi Toprak hayatının kabusunu yaşadığı sosyal medya görüntüler lütfen paylaşın dedi. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan ve paylaştığı videolarla tanınan sosyal medya fenomeni nilay Toprak. Hesabından trafikte uğradığı saldırdığın görüntülerini paylaştı. Ünlü fenomen trafikte motorbüslerde 4 kişiyle tartışma ve şahısların saldırısına uğradı. Milay Toprak'ın tekmerle otomobilin camları kırıldı. sosyal medya fenomeni saldırı uğradığı o anları sosyal medya hesabından takipçiliğiyle paylaşırken hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an notunu düştü. Magazin Magazin Güncel Fenomen Milay Toprak hayatının kabusunu yaşadı. Sosyal medyayı sallayan görüntüler lütfen paylaşın. Fenomen Milay Toprak hayatının kabusunu yaşadı. Sosyal medyayı sallayan görüntüler, lütfen paylaşın. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan ve paylaştığı videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, hesabından trafikte uğradığı saldırının görüntülerini paylaştı. Ünlü fenomen, trafikte motor dört kişiyle tartışma yaşadı ve şahısların saldırısına uğradı. Nilay Toprak'ın teklelerle otomobilinin camları kırıldı. Sosyal medya fenomeni saldırıya uğradı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken hayatında tek başıma yaşadığım en kötü an notunu düştü. Sosyal medyanın tanınan isimlerinden olan ve Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan fenomen Nilay Toprak, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile adeta şok etkisi yarattı. Paylaştığı keyifli videolarla tanınan ünlü fenomen bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hayatında tek başıma yaşadığım en kötü an ifadelerini kullandı. Nilay Toprak'ın yayınladığı görüntülerde, trafikte uğradığı saldırı yer alıyor. İşte detaylar. Otomobilini yumruklayarak tekmelediler. Bakırköy İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, Türkiye ayrı motor sikletteki dört kişiyle Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Dört saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak tekmeledi. Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi. DLA, danslarıyla olay oldu. Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti. Savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar izleyin. Nilay Toprak, o anları paylaştığı videosuna hayatında tek başıma yaşadığım en kötü an. Trafik magandaları maalesef bu ülkenin acımasız bir gerçeği. Her şeyi geçtim iki motosiklet ve dört erkek savunmasız bir kadına nasıl saldırıyorlar izleyin. Lütfen paylaşır mısınız? Notunu ekledi. En çok aranan haberler. İletişim. An haber biterimiz devam ediyor. dostlar yaklaşık e, bir saat bu ekranlardayız diye diğer haberimize geçiyoruz. Üst geçitte takıldı. 50 metre sonra durabildi değerli izleyenler. İstanbul Tuzla'da kamyon damperi üst geçitte takılı kaldı. Trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Tuzla içerisinde dip, damperi açılan hafifiyat kamyonu üst geçitte çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken kamyonun yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kazaneleriyle 4-100 karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi. Haber. Haber. Güncel. İstanbul Tuzla'da kamyon damper üst geçide takılı kaldı. Trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Tuzla'da kamyon damper üst geçide takılı kaldı. Trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'un Tuzla ilçesinde damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken kamyon yaklaşık 50 metre ileride durabildi. Kaza nedeniyle D100 karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza saat 19 45 sıralarında Tuzla D100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan şoförünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, damperinin açılması nedeniyle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, hafriyat kamyonu yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Hüpar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın olduğu istikamette trafik yoğunluğu oluştu. <gülüyor> Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yerli Otomobil toptan yeni paylaşım geldi. İşte akıllı cihaz. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu kan kanallardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu sezon birik yaşanda 10 şaptan sonra kazan lar değerli izleyenler. büyük bozuldu. Alanyaspor'a devirip ilk galibiyetlerini aldılar. Süper Lig'de 13 mücadelesinde hangi Krete Uranispor, Korendon Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşma 3-1'lik bir galibiyetle ayrıldı ve bu son iki kaz kez kazandı. Yunanistanspor'da umutlu Nayır oynadığı son 4 maçta dördüncü golünü kaydetti. Stop. Stop. Stop. Tut tut Ümraniyespor'da büyük bozuldu. Alanyaspor'u devirip ilk galibiyetlerini aldılar. Ümraniyespor'da büyük bozuldu. Alanyaspor'u devirip ilk galibiyetlerini aldılar. Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde hangikledi Ümraniyespor. Jolando Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ilk kez kazandı. Batı'dan Ümraniyespor'da unutulmayacak Oynadığı son 4 maçta dördüncü golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile Jenderal Alan Spor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan müsabaka Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Geraldo ve 21 ile 70. dakikalarda Umut Nayır kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı 55. dakikada İlson Eduardo'dan geldi. Bu sonucun ardından bu sezon ilk galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 6'ya yükseltti ve son sırada yer buldu. Alanyaspor ise 16 puanla 9. sırada yer aldı. Ümraniyespor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Adana Demirspor'la ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kışarından hamburgerli paylaşım geldiği değerli izleyenler Erdoğan'ı ginterleyen hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi demişti. Kışarından hamburgerli paylaşım geldi. Abrez ziyareti çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu da son günlere siyaset gündemine geniş yeri bulan hamburgeri bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu İngiltere'de hamburger yerken fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar. Haber. Haber. Güncel. Erdoğan İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha iyi demişti Kılıçlaroğlu'ndan hamburgerli paylaşım Erdoğan İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi demişti Kılıçlaroğlu'ndan hamburgerli paylaşım Amerika Birleşik Devletleri ziyareti çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu bu kez İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan kılıçdaroğlunda son günlerde siyaset gündeminde geniş yer bulan hamburgerli bir paylaşım geldi Kılıçlaroğlu İngiltere'de hamburger yerken fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar. Çok konuşulan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Londra'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlundan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyaset gündeminde son günlerde sıkça yer alan hamburger tartışmasına bir gönderme yapan Kılıçdaroğlu paylaşımında hamburgerimizi yedik saat 22.00'de görüşmek üzere ifadelerini kullandı. İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ziyaretine de değinmişti. Erdoğan konuşmasında açgöle çalışan yorulmaz bu inançla ülkemiz Milletimiz ve aydınlık yarınlarımız için koşturmaya, ter dökmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye 100 yılını planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum. İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Şimdi oraya gidecek galiba, ardından Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bırakta orada döner var, döner yapsın. Şimdi de geçmişte renkleri ayırarak, son dönemde çete diye itham ederek, şeklerini kırdı, önlerini kestiği kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden dünya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar dört farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kimsen kim? Ülkenin gerçeklerinden kopuklukları, Türkiye'de ne olduğunu, ülkemizin nereye geldiğini, hangi meseleleri açtığını dahi bilmeyecek seviyedeler ifadelerini kullanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'den altınlı masaya sert tepki. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yanova'da DH operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Ev sahibiyle sorun yaşadığı 7 aylık kira bedenini dedi değerli izleyenler. Hazal Kaya eski ev sahibine açtığı davayı kazandı. 7 aylık kira bedenini aldı. İkinci kazanı olmaya hazırlanan Hazal Kaya ev sahibiyle davalık olmuştu. Yapılan inceleme sonrasında mahkeme oyuncuya hak verdi. Mahkeme ayrıca 7 aylık kira bedeninin oyuncuya iadesinin gerektiği karantelede vardı. Magazin Magazin Güncel Hazal Kaya eski ev sahibine açtığı davayı kazandı. 7 aylık kira bedelini. Hazal Kaya eski ev sahibine açtığı davayı kazandı. 7 aylık kira bedelini. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya ev sahibiyle davalık olmuştu. Yapılan inceleme sonrasında mahkeme oyuncuya hak verdi. Mahkeme ayrıca 7 aylık kira bedelinin oyuncuya iadesinin gerektiği bir de vardı. Azal Kaya'nın geçtiğimiz yıllarda ev sahibine açtığı dava sonuçlandı. Şu günlerde ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, mahkemeden güzel haber aldı. Kaya, Lök kiraladığı evde ağır bir küf kokusu fark edince bu durumu ev sahibine bildirmiş ancak ev sahibinin evin tadilatına yanaşmaması üzerine de sözleşmesini feshetmişti. etmişti. Azal Kaya'nın hamile tarzı. Övgü topladı. Altın Altuntaş'ın haberine göre, peşin ödenen kira ücretinin iadesi talebi için de icra takibi başlatılmış ve dava açılmıştı. Hazal Kaya'nın avukatı Nail Gönenli'nin yürüttüğü dava kapsamında alınan bilirkişi raporlarında taşınmazın izolasyon eksikleri nedeniyle nem ve rutubetli olduğuna, buna bağlı küf kokularının bulunması nedeniyle kira ilişkisinin haklı sebeple fesihinin hukuka uygun olması sebebiyle 7 aylık kira bedelinin iadesinin gerektiği kanaatine varıldı. Yargılamanın sonunda Hazal Kaya'nın alacaklı olduğuna karar verildi. Ev sahibi ise karara itiraz etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sosyal medya fenomenine trafikte saldırın. Yaşadığım... mı? haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık e, bir, sa bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimizi geçiyoruz. Günün videosunda bugün her şey bir anda oldu. Saniye saniye böyle görüntü yani değerli izleyenler. Her şey bir anda oldu. Ticari araç böyle takla attı. Saniye saniye görüntülendi. Büyük çekmece 5 kare yolunda dingili kırılan araç takla attı. Ticarileri yaralarırken kazasına güvenlik kamerasına ambian yansıttı. Haber, haber, yaşam. Her şey bir anda oldu. Ticari araç böyle takla attı. Saniye saniye görüntülendi. Her şey bir anda oldu. Ticari araç böyle takla attı. Saniye saniye görüntülendi. Büyükçekmece E5 karayolunda dingili kırılan araç takla attı. Sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan mahallesi Mevki E5 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, dingilinin kırılması sonucu şarampole girdi. Metrelerce savrulan araç takla atarak dururken sürücü Metin Ç'ye ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin Ç. Ambulanslı hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sahte içki kabusu geri döndü. 292 litre ele geçirildi. Ana haber rütelimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Belli başkanın oradayla çok sayıda ekip sevk edildi. İki ailenin barış töreni kana bulandı değerli izleyenler. Batman'da husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı. Çıkan kavga 7 kişi yaralandı. Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile için barış töreni düzenlendi. Düzenlenen barış töreninde gençler arasında tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Taşı ve supalı kavga sonucunda 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.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 Taşlı ve sopalı kavga sonucunda 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Merkeze bağlı Oymataş Köyüşehit Çoban mezrasında aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan aslan ve yüce aileleri, Balkınar Bel'de Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve bazı kanaat önderleri tarafından barıştırılmak için bir araya getirildi. Çok sayıda yaralı var. Tören gençler arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada... 7 kişi yaralandı. İhvan üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. A. Sosyal medya fenomenini trafikte saldırı. Yaşadığım en kötü an. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelilerinden siz tutuklandı. Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor kurmuş detayı kahvetti. Yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyetin cezası belli oldu. Değil mi? Konaver televizyon devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Videoyla duyurduğuna Tok'tan yeni paylaşım geldi değerli izleyenler. yeni otomobili Tok'tan yeni paylaşım geldi. İşte akıllı cihazların üretim aşamaları. 2019 Ekim'de ilk yerli otomobil TOK Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bantan Türkiye'nin merakla beklediği TOK'tan sosyal medyada yeni bir paylaşım geldi. Tweet'te şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları işin karşısındayız. Videomuzun uzun bir açığını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. İfadesi de geri Haber. Haber. Güncel. Yerli otomobil TOK'tan yeni paylaşım geldi. İşte akıllı cihazların üretim aşamaları. Yerli Otomobil TOG'dan yeni paylaşım geldi. İşte akıllı cihazların üretim aşamaları. 29 Ekim'de ilk yerli otomobil top, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banktan indirilmişti. Türkiye'nin merakla beklediği TOG'dan sosyal medyada yeni bir paylaşım geldi. Tek, tek şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz ifadelerine yer verildi. Yenilik gemlik etiketinin kullanıldığı tekte toplu üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. PTT PULDL, TOKT 2022, November 4, 2022. TOK'lu resmi Twitter hesabından paylaşılan tekte, inşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın inde sosyal medya hesaplarımızdan, TOK teknoloji kampüsümüzün son halini 7.24 heyecanlı YouTube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz ifadeleri kullanıldı. TOK'lu Uluslararası Teknik Yeterlilik, Homologasyon, Testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor. İlginizi çekebilir. Erdoğan paylaştı. İşte yeni asrın ilk kıvılcındı. Doktor. Tokla... Ana haber müteviz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve yer haberimize geçiyoruz. Arda Güler çok şaşırttı. Böyle bir rezalet olamaz. Herkes ayaklandı değerli izleyenler. Son dakika ben dünya Arda Güler konuşuyor. 17 yaşındaki çocuk Dinamo yerin, yerin dibine soktu denildi. Son dakika ben UEFA UEFA'nın B grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev 2-0'lık mağrup etmiş ve lider olarak son 16 turuna yükselmişti. Saldar Cüretler Arda Güler karşılaşmayı bir gol bir asist de tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dünya basını genç futbolcunun performansına övgüler yağdırırken Ukrayna temsilcisini ortaya koyduğu oyuna eleştirdi. Özellikle kim 24'ün Arda Güler Dinamok'i yerin dibine soktu başlıklı haberi ön plana çıktı. Spor. Spor. UEFA Avrupa Ligi Son dakika Dünya Arda Güler'i konuşuyor. 17 yaşındaki çocuk Dinamok'i yerin dibine soktu. Son dakika, Dünya, Arda Güler'i konuşuyor. 17 yaşındaki çocuk, Dinamoki evi yerin dibine soktu. Son dakika haberleri, UEFA Avrupa Ligi B grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamokievi 2-0 mağlup etmiş ve lider olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı Gacivert'lilerde Arda Güler, karşılaşmayı bir gol bir asist ile tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Dünya basını, Genç futbolcunun performansına övgüler yağdırırken, Ukrayna temsilcisinin ortaya koyduğu oyunu eleştirdi. Özellikle Sport 24 ürün Arda Güler, Dinamoki Evi yerin dibine soktu başlıklı haberi ön plana çıktı. Son dakika haberleri, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Evi deplasmanda 2-0 mağlup etmiş ve B grubunu liderlik koltuğunda tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45. 2. dakikada İlyan Arao kaydetmişti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Arao'nun golünde asisti de yaparak yıldızlaştı. Dünya Arda Güler'i konuşuyor. Dinamo Kiev-Fenerbahçe karşılaşması dünya basınında da geniş yer buldu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanılır. Dinamo Kiev'e büyük eleştiri geldi. Ruh Afropbal, son verdi. Oyunu Fenerbahçe belirledi. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol Dinamo Kiev'in ızdırabına son verdi. Genel olarak iç karartıcı tablo. Sport 24, kendilerini kanıtlayamadılar. Mirce Alücescu'nun öğrencileri bu sezonlu Vefa Avrupa Ligi'nde hiçbir zaman kendilerini kanıtlayamadı ve Fenerbahçe'ye karşı alınan bir başka yenilgi sezonun sonu oldu. 17 yaşındaki çocuk yerin dibine soktu. Sport 24 gün Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk kievleri yerin dibine soktu başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı. En büyük problem Arda oldu. Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı. Ki hiç böyle bir rezalet yaşamadı. Hakem Struka'nın son düdüğü, Dinamo'nun Avrupa Ligi grubundaki 5. yenilgisini ilan etti. Grup alınan 1 puan ve 5-10 birlik avarajla tamamlandı. Kiev devi bu turnuvada şimdiye kadar hiç böyle bir rezalete maruz kalmamıştı. Çocuk tek vuruşla ağları buldu. Valencia, Popov ve Busiha'nın ceza sahası içinde yaşadığı kargaşadan çıkan top Arda Güler'in vuruşuyla havalandı ve çocuk tek dokunuşta ağları buldu. Genç Güler, Arao'nun golünde de asist katkısı sağladı. Milliyet. Benden daha kurnaz çıktı. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı sonrası Kiev'in genç yıldızlarından Vladislav Vanat, Altay bayındırı öldü. Genç oyuncu maçtan önce Altay Bayındır'ın toplara müdahale etmek için hızlıca kalesini terk ettiğini gördük ve bunu biliyordum. Benim pozisyonumda da benzer bir şekilde kalesini terk etti. Ben yere yatacağını düşündüm ama benden daha kurnaz davrandı ifadelerini kullandı. TSN, kapıyı çalmak mümkün olmadı. Sakatlığı sonrası geri dönen Buscahan'ın büyük hatasını Arda Güler'e affetmedi. İlk yarının duraklama dakikalarında Arao durumu 2-0 yaptı. Dinamo Kiev maç boyunca Fenerbahçe kalesini hiç zorlayamadı. bu Re, Brezilya. Eski Flamengo'lu o gol attı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i yendi. Abola, Portekiz. Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazandı ve liderliği garantiledi. En çok aranan haberler. İletişim yardım üyelik gizlilik politikası acaba bütünmüş devam ediyor der dostlar yaklaşık bir saat diye bu ekranlardayız Ve yer haberimize geçiyoruz. Biden'ı köşeye sıkıştırdı. İptir geldi. Yüzü tavrı bırakın denildi. Irak'ta Şerbek'e aptu. Abdullah yandan AB'ye başka bağlamsal sözler geldi. İptel gelildi dedi. ABD'nin başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşma, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak özgür İran mesajı göstermesi üzerine endişelenmeyin İran'ı özgürleştireceğiz ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın sözlerine İran'dan sert yanık geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdolliyan. Biden'ın açıklamasına tepki gösterdi ve iki yüzlü tavrınızı ve IŞİD'i destekle bırakın dedi. Haber. Haber. Dünya. Hmm. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bidene Sert Sözler. İkler gerildi. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bidene Sert Sözler. İkler gerildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak özgür İran mesajı göstermesi üzerine, endişelenmeyin, İran özgürleştireceğiz ifadelerini kullanmıştı.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 Bide'nin sözlerine İran'dan sert yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bide'nin açıklamasına tepki gösterdi ve iki yüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Yan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Bide'nin İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Emir Abdunlahiyan, Abdi İran'daki gösterileri kışkırtmakla suçlayarak, Amerika Birleşik Devletleri bir yandan İran'da gösterileri tahrik ederken diğer yandan müteğer anlaşma için çalışıyor ifadelerini kullandı. Abdullahiyan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın İran'ı özgürleştireceğiz açıklamasına tepki göstererek, iki yüzlü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Emir Abdullahiyan, Abdi İran'daki gözelleri kışkırtmakla suçlayarak, Amerika Birleşik Devletleri bir yandan İran'da gösterileri tahrik ederken diğer yandan nükleer anlaşma için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın İran'ı özgürleştireceğiz açıklamasına tepki göstererek 200 lü tavrınızı ve ışigi desteklemeyi bırakın dedi. İran'ı özgürleştireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak özgür İran mesajı göstermesi üzerine, endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek ifadelerini kullanmıştı. İndira. Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler. Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rusya Devlet. Haber bir devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tangada kadınların arasında poz verdiği hayatının en güzel dönemi deyip dedi derizler izleyenler, Survivor Trophy Tangada kadınlarla poz verdi. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum dedi. Survivor'ı ünlenen Turab, bir son dönemde yurt dışında yaşıyor ve orada çeşitli yarışmalara katılıyor. Yaptığı paylaşmalarda birinde Turab bir çamkıran Tangada kadınlara poz verip hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum dedi. Survivor Turab bir daha önce de benzer paylaşmalar yaparak gündeme oturmuştu. Mademiz magazin güncel Surbibor turabi tangalı kadınlarla poz verdi hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum Surbibor turabi tangalı kadınlarla poz verdi hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum Surbibor ile ünlenen Turabi son dönemde yurt dışında yaşıyor ve orada çeşitli yarışmalara katılıyor yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Turabi çamkıran tangalı kadınlarla poz verip hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum dedi Turabi daha önce de benzer paylaşımlar yaparak gündeme gelmişti. Survivo 2014 ve 2015'te mücadele ederek iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran iddialı pozlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde burada kimse bakile ölmez, hayat herkesi sr notuyla pozlar paylaşan Turabi Tangalı kadınlarla poz verdi. Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namusuzları çıkıyor diyen Turabi paylaşımına ise hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Bunu kıskananlar bana şu adresten ulaşabilir, çatla patla nokta Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en namussuzu olur. Sizi gidin amlısızlar sizi. Notunu düştün. Bomba Burada kimse vakile ölmez. Gelen eleştirileri umursamayan Turabi daha önce de havuzda kadınların arasına girmiş ve kalçalarını tutarak pozlar vermişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sosyal medya fenomenini trafikte saldırı Yaşadırmayın kötü an. Ana haber bütüremiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tek formülün son viraj. Tabloda değerli izleyenler EYT yasası için yol haritası açıklandı. Son dakika haberine göre EYT haberine göre emeklilikte yaşa takılanlar artık gün sayılır. İki tabloda EYT yasası için yol haritası verildi. İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika EYT haberi. Emeklilikte yaşa takılanlar artık gün sayıyor. İki tabloda EYT yasası için yol haritası. İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları. Son dakika EYT haberi. Emeklilikte yaşa takılanlar artık gün sayıyor. İki tabloda EYT yasası için yol haritası. İşte madde madde yeni düzenlemenin ayrıntıları. Son dakika. EYT, emeklilikte yaşa takılanlar, düzenlemesinde milyonlar nefesini tuttu, Aralık ayında Ankara'dan yapılacak açıklamayı bekliyor. EYT yasası kimleri kapsayacak, EYT'te tek formül ne, gibi sorular gündemi meşgul ederken iki tabloda hükümetin ve emeklilikte yaşa takılanların yol haritası artık tamamen netleşmiş durumda. Peki eğitli vatandaşlar yasa öncesi nelere dikkat etmeli? İşte akıllardaki soruların cevapları ve EYT son dakika gelişmelerinin detayları. Son dakika. Toplamda 4,5 milyon emeklilikte yaşa takılan EYT kişi var. Sayıları milyonları bulan eğitliler için artık son ayın içerisine girildi. Hükümet kanadında çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. Konuya ilişkin geçtiğimiz gün çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi'nin yaptığı açıklamasında EYT düzenlemesinin yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı ifade edilmişti. Erdoğan ise EYT ile ilgili çalışmalar için, önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak demişti. EYT yasasının yeni yıldan sonra ise yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasası için tek formül, son viraj. Hemen hemen her yıl beş, bin kişi normal yaş ve prim süresini tamamlayarak emekli olurken, prim gün sayısı dolmuş ancak yaş bekleyen 4,5 milyon kişi ise EYT yasasının çıkması artık gün sayıyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin yasa sonrası emekli olması beklenirken, hükümetin masasındaki tek formunun ise ne olduğu hal netlik kazanmış değil. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Mağduriyet yaratan 4447 sayılı kanunun ve 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılacağına yönelik bir çalışmanın daha ön planda olduğu belirtiliyor. Yoğun haritası belli oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar için hükümetin ve ehlilerin izlediği rota da belli oldu. Yasa için hükümet kanadında altı adımlı çalışmanın sonuna gelirken, ehlilerin de dikkat etmesi gereken önemli konu başlıkları belli oldu. Beşinci. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu, SDG, Vakuf, emekli sandığına tabi olan herkesin ehli olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla, bazılarının dava yolu ile olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilginin de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek. Ancak eyaleti kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. Bu talep gerçekleşirse eyalet kapsamın genişlemesi durumu söz konusu. Primin eksik olanlar ne yapacak? Eyaleti kapsamına girenlerin prim eksiyi varsa bunu birkaç yolda tamamlama imkanı bulunuyor. Erkekler için askerlik Kadınlar için doğum borçlanması primlerin tamamlanması için iki seçenek olarak öyle çıkıyor. 8 Eylül 2024 kritik tarihi. Primini doldurup sigortalılık süresini tamamlamayanların bu süreyi beklemesi gerekecek. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar tüm ehlilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak. Ehli olanlar emekli olmak zorunda mı? İş kanununa göre... Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı çalışana ait. İşveren, bir çalışanı zorla emekli edemiyor. İşverenden Bakanlığı raf. Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu dönemde yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalacak olan işverenler, ödeme kolaylığı bekliyor. Düzenlemenin maddi yükü yanında işverenin en çok tedirgin olduğu konu ise idam kaybı. Ehliyete kapsamına giren çalışanlara haklarının eksiksiz verilmesi konusunda hassasiyetlerini dile getiren iş dünyası temsilcileri, düzenleme yapılırken işverenin kaygılarının da dikkate alınmasını istiyor. Bu kapsamda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TSK, Bakanlığa bir rapor sundu. En çok aranan haberler. Nıst piyasalarında oluşan Nıst piyasalarında ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com <gülüyor> ana haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber istiyorsanız tarikhaber.com'a bekleyin. Sistemimizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz Daha mutlu daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz o çıkın.